Merhaba, biz yeni teknoloji anonim şirketi olarak kendi alanında ilk yapay zeka destekli tıbbi cihaz olan ve işitme testlerini otonom yapıp otonom yorumlayabilen otonom odiometre projemizi geliştiriyoruz. Bu projemize TÜBİTAK'tan binlerce proje arasından seçilerek 200 bin liralık bir HİBE desteğini kazandık ve şirketimizi İstanbul Teknokent'te kurduk. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Merhaba ben Ersin Onur Erdoğan, bilgisayar mühendisiyim. AI Here Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve teknik müdürü. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği bölümünde akademik personel olarak çalışmalar yapmaktayım. Ben Sebahattin. AI Here, Teknoloji Anonim Şirketi'nin genel müdürü ve kurucu ortağıydım. Girişim ve iş geliştirme tecrübelerinin yanı sıra Cerrahpaşa Odyomizi lisans mezunuyum. Ayrıca 7 yıllık yazılım tecrübesine ve sertifikalarına sahibim. Odyometreler 2 yaş ve üzeri bireylerin işlesini değerlendirmek için kullanılan en temel ve en önemli tıbbi cihazlardır. Ülkemizde kullanılan odiyometrelerin tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Üreteceğimiz yerli odiyometri ile bu alanda oluşan dış ticaret açığını azaltacak. Hatta üreteceğimiz odiyometrenin otonom özelliği sayesinde cihazımızı yurt dışına ihraç ederek ülkemize döviz kazandıracağız. Odyometrelerle yapılan işitme testleri çok uzun sürebilmektedir. Bu süre sağlıklı bireylerde 10-15 dakikayken İşitme kayıplı bireylerde detaylı değerlendirildiği için 60 dakikayı bulabilmektedir. Ve bu süre boyunca personelin aktif bir şekilde odiometreyi kullanması gerekmektedir. Bu nedenle hem personel çok zaman kaybedecektir, hem de personelin dikkatsizliğinden ya da tecrübe eksikliğinden dolayı yanlış ya da eksik ölçüm yapılabilir. Çıkan sonuçları yine personel yorumlamak zorundadır. Ve yine aynı nedenlerden dolayı sonuçlar hatalı ya da eksik yorumlanabilir. AI-HEAR ekibi olarak üzerinde çalıştığımız otonom odyometre, normalde personelin yapması gereken işlerin önemli bir kısmını kendi kendine yani otonom olarak yapabilen bir odyometredir. Yani testleri otonom yapıp çıkan sonuçları otonom yorumlayabilecektir. Anonimleştirilmiş büyük veri ve makine öğrenmesi modeli sayesinde tedavi süreciyle ilgili yeni önerilerde bulunacaktır. Günümüzdeki en büyük iki marka, en temel test protokolü olan saf ses işitme testini otomatik yapabilmektedir. Ancak çıkan sonuçları yorumlayamamakta ve diğer testleri otomatik yapamamaktadır. Ayrıca sadece en büyük iki markada bulunan bu saf ses işitme testini otomatik yapma özelliğini henüz şimdiden prototip modelimizde tamamlamış bulunmaktayız. Otonom odyometre sayesinde işitme test süreçleri geliştirilen yazılım tarafından kontrollü ve güvenli bir şekilde işletilecektir. Böylece odyoloji personelinin sürekli olarak cihazın karşısında bulunarak ayarlamalar yapmasına gerek kalmayacak ve personellerin diğer hastalarla simultane olarak ilgilenebilmesine olanak tanıyacaktır. Bu sayede aynı sürede daha fazla hastaya işitme testi uygulanabilecektir. Otonom testin mümkün olmadığı hasta gruplarında örneğin çok yaşlı veya koopere olamayan engelli bireylerde odyometrenin manuel modu kullanılabilir. Yani özetle, otonom odyometre sayesinde personelin çalışma standartları ve iş refahı yükselecek, personelin zamandan tasarruf etmesi sağlanacak, personelden kaynaklı hataların ve eksikliklerin önüne geçilecek, e-nabız entegrasyonu sayesinde kağıt yükümler kurtaracak, bu alanda Big Data Türkiye'de oluşacak ve bu sayede daha ileri çalışmalarımızın veri kaynağı oluşacak. Türkiye'nin yıllık 20 milyon TL değerindeki odyometre ithalatı azalacak, Otonom olmasından dolayı yurt dışındaki rakiplerin önüne geçerek başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyaya milyonlarca dolar ihracat yapmamızı sağlayacaktır. Ana gelir modelimiz paket halinde sunulan bilgisayar tabanlı otonom odyometre satışıdır. Bu pakette geliştirilen otonom odyometre yazılımının yüklü olduğu bilgisayar, test için gerekli kulaklıklar, yazılım ve kulaklıkların entegrasyonu için gerekli olan ses kartı, ...ve hastanın cevaplarını yazılıma aktarmak için gerekli olan el butonu bulunmaktadır. Bu paketteki donanım ve ekipmanların toplam maliyeti yaklaşık olarak 2700 dolardır. Geliştireceğimiz yazılımla beraber paket halindeki odyometre yaklaşık 11.000 dolar fiyat ile pazara sunulacaktır. Günümüzdeki otonum olmayan odyometrelerin fiyatı da ortalama 11.000 dolar civarındadır. Biz AI Hear teknoloji ekibi olarak exit yapmadığımız takdirde... Otonom odyometrenin ardından diğer odyolojik tıbbi cihazları da en yenilikçi halleriyle geliştirmeyi planlıyoruz. Hatta bu cihazların da birbirleriyle haberleştiği bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Bu sayede cihazlar birbirlerinden gelen verileri yapay zeka algoritmaları ile daha detaylı analiz ederek çok daha net sonuçlar verebilecektir. Bu çalışmalarımız ile odyoloji alanında günlük oran olmayı bekliyoruz. Bu projeyi hayata geçirebilmek için en önemli unsur ekip. Ve biz de güçlü ekibimizde buradayız. Bu ideale birlikte yürümek dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ederiz.